Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım 10. haftamızın polinomlar konusunun 2. ve son konu testindeyiz e, toplamda hemen söyleyelim 12 tane polinom sorusu çözeceğiz bu testimizde derseniz abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz ilk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım bize demiş ki Px polinomunun x kare artı 2 ile bölümünden elde edilen bölüm x kare artı 1 ve kalan da 2x ekisi 1. Bak şimdi bu ne demek biliyor musun? Px polinomunu şu şekilde elde edebiliriz demek. Ee, bölen x kare artı 2 çarpı bölüm x kare artı 1'miş. Kalan da arkadaşlarım üzerine ekliyorduk. 2x eksi 1'miş. Şimdi bu Px polinomunun katsayılar toplamı sorulduğuna göre ben, bana ne sorulmuş? P1 sorulmuş. O halde ben x gördüğüm yere 1'i yazarım. Cevabı bulurum. 1 artı 2'den burası 3 gelir. 1 artı 1'den burası 2 gelir. Artı 2 kere 1. 2, 1 çıkardım. 1 gelir. Yani cevabım neymiş? 3 kere 2, 6, 1 ekledim. 7'ymiş arkadaşlar. Doğru cevabımız da Bursa seçeneği olmuş olur. Devam ettim ikinci soruyla. Px x küp 5 polinomunun x kare artı x artı ile bölümünden elde edilen kalan aşağıdakilerden hangisidir? Kalan sorulduğu zaman ne yapıyorduk biz? Bölen polinomunu yani x kare artı x artı 1'i sıfıra eşitliyorduk. Şimdi bunu sıfıra eşitleyebilecek bir x değeri yok arkadaşlar real sayıda. Sebebi ise deltasının sıfırdan küçük olması. Şimdi madem bunun kökü yok ben diyorum ki ben bunu her iki tarafta da x eksi ile çarpayım. Bunu da x eksi ile çarpayım. Şimdi bunu yaparsam şu ifadenin size tanıdık gelmesi lazım. Nedir? X küp eksi 1'in açılımı yani küp fark arkadaşlar. X küp eksi 1'in küpü. Eşittir 0 kere x eksi 1 de 0 yapar zaten. Şimdi yukarıdaki 0'a eşitleyememiştik ama bunu eşitleriz. X küp eşittir ne gelir? 1 gelir. Yani bundan sonra biz x küp yerine sadece 1 yazacağız. Nerede? Px polinomunda. Px polinomumuz da x küp eksi 5'in ta kendisiydi. Yani soru açık ve net artık x küp gördüğün yere 1 yaz diyor. E madem öyle 1'den 5'i çıkarırsanız cevabınız 4 olur Bu da bize d şıkkını gösterir Devam ettim 3. sorumla Px polinomu x küp 3 x kare artı 6 x 2 Böyle bir polinom verilmiş İşte P2 x 5 polinomunun x 2 ile bölümünden kalan soruluyor E sen bunu 0'a eşitlersen x kaç gelir ki bu 2'yi nerede yerine yazıyorsun? Aha da şurada. Pekala yazalım. P 2 çarpı 2 5 soruluyor bize. Bu da P 4 5 yapar. Bu da P 1'in ta kendisidir. Yani P 1 soruluyor arkadaşlar. P 1 soruluyorsa sen gelirsin şurada P polinomu verildiği için zaten burada X gördüğün yere eksi 1'i yapıştırırsın. 1'in küpü 1 yapar. 1'in karesi 1. Eksi 3 ile çarparsan eksi 3 gelir. Eksi 1 kere 6 eksi 6 yapar bir de eksi 2'miz var Şimdi şurası eksi 4 eksi 10 eksi 12 O halde eksi 12 bizim cevabımızdır doğru cevap da d şıkkıdır diyebiliriz Ve devam ediyorum 4. sorumla sağ üst tarafta Bu da benim kaçıncı sayfamdı 200. sayfamız arkadaşlar Px polinomunun baş kat sayısı 4 olan 3. dereceden bir polinomdur Peki hala, P(x) polinomunun baş katsayısı 4'müş arkadaşlar ve 3. dereceden olduğunu da unutmayın. Aynı zamanda P1, P-1'e bu P2 eşit ve bunların hepsini de 0 olarak göstermiş. Demek ki ben diyorum ki 1 diye bir kökü varsa x-1 diye bir çarpanı, -1 diye bir kökü varsa x+1 diye bir çarpanı, 2 diye bir kökü varsa demek ki x-2 diye de bir çarpanı vardır diyeceğim. İşte karşınızda P(x) polinomu. Bu polinomun Px-2 polinomunun x-5 ile bölümünden kalan soruluyor. Yani bunu sıfıra eşitlerseniz x-5 gelir. Bu 5'i alıp şurada yerine yazarsanız da P5-2'den P3 soruluyor hocam bize diyebilirsin. P3 soruluyorsa x gördüğün yere de elde ettiğim Px polinomunda x gördüğün yere 3'ü yazarsın. O halde 4 çarpı 3'ten 1 çıktı 2. 3'e 1 ekledim 4 çarpı 3'ten 2 çıktı 1. Bu da 4 çarpı 4 16 çarpı 2'den kaç gelir? 32'nin ta kendisi gelir. O halde cevabımız C seçeneğinde verilmiş deriz. Geçtim 5'e. Px polinomu 4. dereceden bir polinomdur. Aynı zamanda P1 P2'ye bu da P3'e eşit ve 0'mış. Bakın Px polinomunun demek ki x-1, x-2 ve x-3 diye çarpanları var. Px polinomunun sabit terimi 6'dır demiştim bak derecesi 4'tü unutma e Şu an bunları çarparsam 3. dereceden bir polinom elde etmiş olurum O zaman bir de x eksi a diye bir çarpanımız olsun bizim derim Baş kat sayısını bilmiyorduk ona da b diyelim b çarpı x eksi 1 çarpı x 2 çarpı x 3 çarpı x eksi a oldu bizim polinom Peki sabit teriminin 6 olduğunu söylemiş yani P0'ın 6 olduğunu biliyoruz biz Px polinomunun da x-5 ile bölümünden kalan 6'ymış. Yani P5'in de 6 olması gerektiğini biz biliyoruz. Bak şunu 0'a eşitledin. X eşittir 5. Bu x eşittir 5 aldın. Şurada yerine yazdım P5 eşittir kalan. Yani 6'ya eşit oldu. Verilen bilgilere göre P2x polinomunun x-3 ile bölümünden kalan. Yani diyor ki x yerine 3 yaz. Nerede? Şurada. Yani bize ne soruluyor? P6 soruluyor deriz. Güzel. Şimdi biz burada... Ee, bize verilen bilgilerle bir şeyler elde etmeye çalışalım Bir kere P0'ın 6 olması gerektiğini biliyorduk Dolayısıyla yerine bir yazalım P0 eşittir B çarpı 0'dan 1 çıktı 1 0'dan 2 çıktı Eksi 2 0'dan 3 çıktı 3 Çarpı 0'dan A çıktı Eksi A dediniz Daha sonrasında Şu eksilerin her biri Bakın birbirini götürecektir Artı gelir hepsi de 1 çarpı 2 çarpı 3 6 olduğu için 6 çarpı A çarpı B eşittir. Bakın kaçmış? 6'ymış. O halde arkadaşım A kere B kaçtır? Tabii ki 1'in ta kendisidir. A kere B'nin 1 olması gerektiğini elde ettik şu an. Peki başka neler yapılabilir? Şöyle ki hemen gösterelim. Bakın gençler P5'in de 6 olduğunu biliyoruz ya. P5 dedim eşittir. B çarpı B çarpı bunu bu tarafa sığdıramayacağıza benziyor dolayısıyla şunu biraz şöyle çekersek sığar arkadaşlar ee, p5 eşittir b çarpı 5'ten 1 çıktı 4 hemen şunu renginde düzenleyelim 4 çarpı 5'ten 2 çıktı 3 5'ten 3 çıktı 2 çarpı 5 eksi a bu da arkadaşlarım neye eşitmiş bu da 6'ymış pekala çarpalım 2 çarpı 3 6 kere 4'ten 24 gelir bakın 24 çarpı b çarpı 5 eksi 24 çarpı a çarpı b geldi eşittir 6 mı 6 Şimdi o halde ben diyorum ki şuradaki 24 ile 5'i çarpalım 120 yapar 120 b a kere b kaçtı bakın burada 1'di dolayısıyla 24 kere 1 24 gelir başında eksi var Eksi 24 onu da bir güzel karşıya fırlat Eşittir. 24 artı 6'dan ne gelir? 30 Her iki tarafı 30'a bölerseniz B eşittir. 1 bölü 2, 1 bölü 4 gelecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi B 1 bölü 4 ise tabii ki A'da 4'tür. Şimdi o zaman ben polinomumu buldum aslında. Neymiş? Bak A gördüğüm yere 4'ü, B gördüğüm yere de 1 bölü 4'ü yazacağım. Şu şekilde. Çok güzel. Benden ne istenmişti? P6. O zaman buluruz. P6 eşittir. Nerede? Bak X gördüğüm yere 6 yazıyorum. 1 bölü 4. Çarpı 6'dan 1 çıktı 5 çarpı 6'dan 2 çıktı 4 çarpı 6'dan 3 çıktı 3 çarpı 6'dan 4 çıktı 2. Ben burada şuradaki bölü 4'te çarpı 4'ü sadeleştiririm. 2 kere 3 6 altı yapar 6 ile 5'i çarparsam cevabımın 30 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla artık söyleyebilirim. Doğru cevap D şıkkıymış. Tamam. Ve gençler devam ediyorum 6. sorumla px bir polinom olmak üzere p2 ile p4'ün toplamı 6. p4 ile p6'nın toplamı 11. p6 ile p2'nin toplamı 17 olduğuna göre px polinomunun çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle ben bunların tamamını bir güzel toplasam. 2 tane p2, 2 tane p4 ve 2 tane p6 var burada. Dolayısıyla iki parantezinde p2 artı, p4 artı P6 eşittir kaç gelir? 6, 11 daha 17, 17 daha 34 gelir. Demek ki gençler ben burada artık P2 artı P4 artı P6'ya da her iki tarafı 2'ye böldüm. 17'nin ta kendisi derim. Bak 17'ye eşit olan başka ne vardı? P6 ile P2'nin toplamı. Yani P2 ile P6'nın toplamı zaten hali hazırda bana 17'yi veriyordu. 17'ye P4 eklemişim. Gene 17 gelmiş. O zaman bu P4 dediğimiz olay sıfırın ta kendisidir. Bu da demek oluyor ki Px polinomu Px polinomu x eksi 4 ile tam bölünür anlamına gelir. Neden? Çünkü gençler Px polinomunu x eksi 4'e böldüğünüz zaman tam bölünüyorsa x gördüğünüz yere 4'ü yazarsınız nerede? Px polinomunda. Ve tam bölünüyorsa kalan kaçtır? Tabii ki 0'dır. Yani böylelikle P4'ün 0 olması gerektiği ortaya çıkar ki zaten ben P4'ü 0 buldum. Demek ki benim e, aşağıdaki şıklarda 4'ü yerine yazdığım zaman karşıma 0 çıkacak bir ifade lazım. A şıkkına baktığınız zaman da 4 çarpı 4 16. 16 çıkardığınız 0. Cevap A'ymış. Diğerlerine yerine yazdığınız zaman bakın burada 7 gelir. Burada 2 gelir. Burada 2 gelir. Burada da arkadaşlar 2 çarpı 2'den 4 4 gelir. Dolayısıyla 0 gelen bir tek bu var. Cevabımız A şıkkı olacaktı. Ve devam ediyorum 201. sayfamızda 7. sorumuzda. Baş kat sayısı 2 olan 3. dereceden bir Px polinomuyla ilgili x eksi 2, x eksi 4 x eksi 5 ile bölümünden kalan k oluyor. Şimdi 3. dereceden de baş kat sayısı da 2 idi. O halde ben diyorum ki px eşittir. Baş kat sayımız 2 ise 2 çarpı. x 2, x 4 ve x 5'e bölümünden kalan kaçmış arkadaşlar? Kymiş o zaman artı k diyeceğim. px 2 polinomunun katsayılar toplamı bulunurken x gördüğün yere 1 yazarsın. Nerede? Şurada. 1'den 2'yi çıkarırsın p eksi 1'inde kaç olduğunu vermiş bize 1 olduğunu verilmiş K'yı bulabilmek adına p eksi 1'in 1 olduğunu biliyorum ve x gördüğüm üzere 1 yazmaya devam edelim. 2 çarpı eksi 1 2 3 yapar. Eksi 1 4 5 yapar. Eksi 1 eksi 5 eksi 6 yapar. Artı bir de k'mız var ve bu da kaça eşitmiş? Birin ta kendisi. Bakın arkadaşlar eksi ile eksinin çarpımı artı yapar ama şuradaki eksiye yapacak bir şey yok. 6 kere 6 36 çarpı 5'ten 180. Bir de başında eksi vardı. Eksi 180'e ben gidip k ekleyince cevap 1 oluyormuş. O zaman k kaçtır? 180'i bu tarafa gönderirsin. 181'in ta kendisidir dersin. Cevabın da denizli seçeneği olmuş olur. Ve geçtim 8'e. P x artı 2 polinomunun x artı ile bölümünden kalan. Şimdi x artı 3 ile bölüyorsak x gördüğümüz yere 3 yazmalıyız. Nerede? Şurada. Yani böylelikle 3 artı 2'den p eksi 1'in ben 1 olması gerektiğini gördüm. x eksi 4 ile bölümünden kalan diyor. x gördüğümüz yere 4 yazacağız. Şurada. Böylelikle p 1'in de gençler 15 olması gerektiğini anlıyoruz burada. Şimdi şuraya yazalım. P eksi 1'in ben 1 olduğunu ve P1'in de 15 olduğunu gayet açık ve biliyorum. Px polinomunun x kare eksi 1 ile bölümünden kalan hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlar x kare eksi 1 dediğimiz şey x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımının ta kendisidir 2 kare farkında. Gördüğünüz üzere... Burada p eksi 1 demek Bak şimdi şurayı sıfıra eşitlersen x gördüğün yere 1 yazarsın Burayı sıfıra eşitlersen x gördüğün yere eksi 1 yazarsın Ki zaten biz eksi 1 ile 1'i zaten yazmışız Yani bunların çarpanlarıymış tamam mı? O halde güzel arkadaşım Ne yapacağız? Şunu Hocam burası ikinci dereceden bir polinom Ben bir polinomu ikinci dereceden bir polinoma bölüyorsam Kalan mutlak surette ya sıfırıncı derecedendir yani sabittir ya, Veyahut da kalan Mutlaka birinci derecedendir dersin Maksimum birinci dereceden olduğu için Ben kalan polinomuna Ax artı b diyeceğim Konumuzu anlatırken de söylediğimiz gibi Bir polinom Bir polinomun bir sayıdaki Değeri yani mesela p-1 Mutlak surette k-1'e p 1 de mutlak surette K-1'e e eşit olmak zorunda O halde k-1 Kaçtır? Eksi 1 K-1 kaçtır? 15 O halde güzel arkadaşım Gel sen de şunu yapalım. K eksi 1 eşittir. Eksi A artı B yapacaktır. Ve K eksi 1'in eksi 1 e eşit olması gerektiğini söylemiştik. K 1 de 15'e eşittir. Bu da A artı B yapar. Bu da 15 ise. Her ikisini taraf tarafa bir güzel toplarsın. Toplarsanız A'lar gider. 2B eşittir 14 gelir. B eşittir 7'dir dersiniz. B 7 ise. Karşıya attın. Eksi A eşittir. Eksi 8 gelir. A da buradan kaç olur? 8. E ben kalan polinomuna ne demiştim? AX artı B demiştim. O zaman bir güzel yerine yazarsın. A 8'di. 8X B B'de 7'ydi. Artı 7. Yani benim kalanım neymiş? 8X artı 7'ymiş deriz. Gençler cevap A şıkkıydı. Ve devam ediyorum. Dokuzuncu soruyla. Dördüncü dereceden bir PX polinomunun Güzel sorudur. Katsayıların oluşturduğu küme P olmak üzere bu P kümesi 1, 2 ve 4 elemanlarından oluşuyormuş. Buna göre P 2 ifadesinin değeri en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi benim P x polinomun şöyle diyeceğim. Ee, x üzeri kaçıncı derecelendi Bu dördüncü dereceden. X üzeri dörtlü, X üzeri üçlü, X üzeri kare, X üzeri bir ve sabit terim buralarda olabilir. Şuraya bir sayı yazacağım katsayı, buraya bir katsayı, buraya bir katsayı, buraya bir katsayı ve bir tane sabit terim yazacağım. Şimdi öncelikle katsayılarımızda 1, 2, 4 olduğuna göre artıktan buralara artı ekleyebilirim. Tamamı pozitifmiş gördüğümüz üzere. Şöyle artılar ekledim. Şimdi gel gelelim katsayıları yazmaya. Katsayılarda sadece 1'i, 2'yi ve 4'ü kullanacağız. 1'i, 2'yi ve 4'ü kullanacağımız için ve... P'de de x gördüğümüz yere eksi 2 yazılacağından daha sonrasında. Eksi 2'nin çift kuvvetleri biliyorsunuz ki pozitif. E tek kuvvetleri de negatif olduğundan hazır çift kuvveti görmüşüz en çok kaçtır diye soruluyor. O halde ben buraya olabildiğince yüksek seçeyim. Tek kuvvetlerde buralar mesela negatif geleceği için buralara da küçük yazalım. Yani mesela ben buraya 4'ü yazarım. Buraya da küçük yazmam gerektiği için 1-2-4'ten 1'i yazarım. Burası yine çift baktı Yine 4'ü kullanalım. Tamam mı? Burası tek olduğu için yine 1'i kullanalım. Şimdi sadece 1 ve 4'ü kullandık fark ettiysen ama bu katsayıların kümesinin içerisinde 2 de var. 2 ile mecbur kullanmak zorundayız. Demek ki buraya da 2 yazmamız gerekiyor. Yani aslına bakarsanız benim polinomu Px üzeri 4, 4 çarpı x üzeri 4, artı x küp, artı 4 x kare, artı x ve artı 2 oldu. Şimdi şu soru mutlaka ama mutlaka aklınıza geliyordur gelmiyorsa zaten helal olsun ya da sıkıntı vardır 2 uç nokta şu arkadaşlar sormanız gereken soru e, aklınıza gelebilecek şey ya hocam ben burada bu soruyu şöyle de yapamaz mıydım mesela bu 4. dereceden diyor ya 4 çarpı x üzeri 4 derdim tamam mı artı mesela örnek veriyorum x küp derdim artı bir de e, 4'ü ve 1'i kullandım 2x kare derdim olurdu biterdi yani ben diğerlerini kullanmak zorunda mıyım işte x'i terimi veya x küplü terimi hiç kullanmazdım daha çok gelirdi yani hani şöyle diyelim x küplü terimi hiç kullanmadım 4x kare dedim artı x'i terimi de hiç kullanmayalım e, artı bir de 2 diyelim şurayı da 1 yapalım ya da şurayı 2 burayı 1 yapalım bakın böylelikle daha yüksek bir sonuç elde edilebilir. Ama şöyle bir durum var. Şimdi sen x küplü terimi kullanmıyorsan aslında bakarsan x küplü terimin katsayısını sen 0 olarak kabul etmiş olursun. Doğru mu? x küplü terimi kullanmamak demek 0'ı katsayı olarak kabul etmek demek ama dikkat ettiysen katsayıların oluşturduğu kümenin içerisinde 0 yok. Tamam? Dolayısıyla mecbur 1-2-4 olduğu için x üzeri 4'ü de, küpü de, kareyi de, kendisini de yani x'i de ve sabit terimi de mecburen sıfır seçmeden kullanmak zorundasın. Hangilerini kullanacaksın? 1-2'yi 4'ü. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlar. Bu şekilde x küplü terimleri falan böyle es geçme gibi durumların içerisine maalesef giremiyoruz. Pekala Px polinomunu oluşturduk biz. Bizden istenen p -2'ydi Maksimum değeriydi. Maksimum değerine bize bu polinom verecek. Yerime yazabiliriz artık. 2'nin dördüncü kuvveti 16'dır ve 4 kere 16 64 yapar. 2'nin küpü eksi 8'dir. 2'nin karesi 4'tür. 4 kere 4'ten 16 gelir. Eksi 2 ve artı 2'miz mevcut burada da. Eksi 2 ile artı 2 birbirini götürsün onlar yan yana duruyor. Götürmezse gayip olur. 64 16'yı topladınız 80. 80'den 8'i çıkardınız. Doğru cevabımız ne oldu? 72 oldu. Yani 9. sorumuzun cevabı D şıkkıymış gençler. Ve devam ediyorum 10. sorumla. Px-1 polinomunun katsayılar toplamı 6 ise. Bu ne demek? Katsayılar toplamı görüldüğü zaman x gördüğümüz üzere 1, biz yaz, 1 yazıyorduk biz. O 1'i nerede yazıyoruz? Şurada. 1'den 1 çıktı 0. Demek ki P0 arkadaşım 6'ymış. P0'nın 6 olması gerektiğini anladık. Devam edelim. 2 tane daha bilgi var. Px karenin derecesi 6 ise. O zaman Px'in derecesi nedir? Derece Px. Şimdi x kare PX karenin derecesi 6 ise derece PX 3'tür arkadaşlar. Çünkü karesi alındığı zaman derece 2 katına çıkıyordu. Aynı zamanda bir de P1 ile P-1'in toplamını da bize 14 olarak vermiş sorumuz. Teşekkür ediyoruz. P5 ile P-5'in toplamı acaba nedir diye soruluyor. Şimdi kaçıncı dereceden olduğunu anladık biz bunu. Çok güzel soru işaretlemende fayda var. Sınavdan önce de mutlaka tekrar etmen gereken sorulardan bir tanesi tamam mı? Böyle soruları istersen kitaptan kesebilirsin bak Başarılı öğrenciler genelde böyle yapıyorlar Kesiyorlar kendilerine bir soru dosyası hazırlıyorlar O soru dosyasının içerisine bir güzel koyuyorlar bu soruları Bundan kaynaklı arkadaşlar taktik olsun sizlere Bu tarz soruları ister kesin ister işaretleyin Kıvırın sayfayı katlayın mutlaka bir postit falan yapıştırın Kesmek istemiyorsanız bu şekilde mutlaka değerlendirin Sınavdan önce mutlaka tekrar etmemiz gereken sorular diye Şimdi bakın bizden P5 ile p 5'in toplamı isteniyor. Peki bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Şöyle yapacağız. Üçüncü dereceden olduğunu bildiğimiz için ben Px polinomunu şöyle seçeceğim. P0'ın 6 olduğunu biliyorum. Orayı karıştırmayalım. A çarpı x küp artı Bx kare artı Cx artı bir de ne seçiyoruz? 6 sabit terim 6 olduğu için. Tamam güzel bir sıkıntı yok. Şimdi p1 ile p 1'in toplamı, bak şimdi ben bunu şöyle yazacağım. P1 artı p 1. Benim bir formülüm vardı hatırlarsan, bölü ikili bir formül. Bu da bana neyi veriyordu? Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını veriyordu, değil mi? E şimdi çift dereceli terimlerin katsayıları burada hangisi? B ve 6 mı? Evet. E yukarıyı bana mis gibi vermiş. Neymiş? 6'ymış. 6'yı 2'ye bölersen ne gelir? Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı 3 gelir. Demek ki buradaki B'miz arkadaşlar 6 ile B'yi toplayınca bize 3'ü pardon çok özür diliyorum. Burası 6 değilmiş. Yanlaya yanlaya gittik birden 14 arkadaşım. 14'ü 2'ye böldüğünüz 7. B ile 6'nın toplamı 7 ise B1'miş. Demek ki ben AX küp artı X kare diyeceğim. 1X kareden artı CX artı 6'ymış benim polinomum diyeceğim. Tamam mı? Bak şimdi polinom bu. PX diyelim başına da unutmayalım. Şimdi bizden istenenler ne? Şu kısmı sildim. Bizden istenen şu arkadaş. P5 artı P-5. P5 eşittir. Yazalım hadi. 125 A artı 5'in karesi 25 artı 5C artı 6. Tamam mı? P-5 nedir? Hadi bir de onu bul bakalım. Eksi 5'in küpü eksi 125 yapar. Eksi 125 A. Eksi 5'in karesi 25 gelir. 5 kere C 5 C yapar. 6 bir de artımız var. Bizden isteniyor ki P5 ile P eksi 5'i bir güzel. Sen gel topla. E şimdi tamam toplayacaksak. Şunlar şu birbirini götürür zaten. Bunlar da bu birbirini götürür. Anam o da ne? Ne geldi? Hepsi sayı. Çok güzel. 25, 25 daha 50. 6, 6 daha 12. Bunları toplarsanız 62'nin ta kendisini bulursunuz. Cevabımız da bu şekilde değişik olur gençler. Güzel soruydu. Ve devam ediyorum. 11. sorumla. <gülüyor> Px artı 6. x kare artı 6x'miş. Bakın x artı 6 eşittir. X parantezinde x artı 6 yazılmaz mı? Yazılır. Böyle bir şey yapabilirim. İçeriği de benzetmiş olurum böylelikle. Şimdi diyor ki Px eksi 2 polinomunun tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğiz. Ben Px artı 6 elimde varsa px 2'yi bulabilirim. X gördüğüm yere x 8 8 verirsem x 8 artı 6'dan x 2 gelir. E o zaman yazalım. X gördüğümüz yere ne yazıyormuşuz? X. X gördüğümüz yere x 8 yazıyoruz. Bak x 8 çarpı x 8 artı 6'dan x 2 gelir. Al sana px 2 polinomu ve bunun sevgili arkadaşım tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı. Hiç formüle uğraşma. İlla formül formülleydi onu aklıma getirmem lazım. Of ya gelmedi falan gibi şeyler düşünme. Yani sınav stresiyle sınav heyecanıyla düşünebilirsin bunları ama bazen gözün önünde çok basit şeyler kaybediyorsun. Bak şimdi şöyle. Dağıt bunu. x kare eksi 10x artı 16 bulursun. Ve bunun tek dereceli terimi hangisi? Aha bir tek bu. ve bunun katsayısı soruluyor işte. Eksi -10. Tamam? Cevabımız Bursa. Bazen Mesela 2x artı 3, px'i bulmuşsun. Oh çok güzel. O kadar böyle sert düşünüyorsun ki yani böyle. Ya çift dereceli terimlerin katsayıları toplamının formülü vardı ya. O formül neydi ki? Bak şimdi dilimin ucundan da söyleyemiyorum ya. O olmadan da soruyu çözemem ki şimdi lan. Nasıl çözemiyorsun? Aha önünde ya işte çift dereceli terim. 3 işte cevap. Veyahut tek dereceliyi sordu. Aha zaten burada 2. Yani ibla böyle formül bağımlısı olan adamlar var. Siz onlardan olmayın. Öyleysen de bırak arkadaşım. Yani böyle kamu spotu gibi aldın. Bırak. Tamam mı? Formüle o kadar bağımlı olma. Gerektiği zaman formülsüz de işleri halledebilirsin. Hatta çoğu zaman. Ve son soru. A, B, D birbirinden farklı asallar. İkisi de 5'ten büyük veya eşit olmak üzere. A ve B sayıları yukarıda gösterildiği gibi asal çarpanlarına ayrılmış arkadaşlar. A sayısının pozitif bölen sayısı. A sayısının pozitif bölen sayısı nedir? Üstlerini ne yapıyorduk? Bir arttırıp çarpıyorduk değil mi? O zaman x-2'ye 1 eklersen x-1 olur. x-2'ye 1 eklersen x-3 olur. x'e 1 eklersen x-1 olur. Ve bu bana px polinomunu veriyormuş. Hayırlı uğurlu olsun px polinomumuz. Sonra bir de b sayısının tam bölen sayısı. Bakın tam bölen sayısı demiş pozitif dememiş. Yani ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. 2 çarpı x8'i 1'e 1 eklersen x gelir. x artı 1'e 1 eklersen x artı 2 gelir. Ve x'e 1 eklersen de x artı 1'i yakalarsın. İşte bu da bize qx polinomunu veriyormuş. Şimdi bunu buna bölünce karşına rx diye bir ifade çıkıyormuş. rx fonksiyonu çıkıyormuş. O zaman rx fonksiyonumuz bizim bak. Ben bunu buna böldüğüm takdirde de şöyle olaylar var burada. x artı 1'lerin gittiğini de görüyoruz. E tamam o zaman rx fonksiyonu x 1 çarpı x artı 3 bölü 2 çarpı x çarpı x artı 2'nin ta kendisiymiş. Benden istenen ne güzel arkadaşım? Şu r5 yani x gördüğün yere 5 diyor 5 yazıyor. 5'ten 1 çıkardınız 4 5'e 3 eklediniz 8 2 çarpı 5 çarpı 7. Şimdi şuradaki 4 ile Şuradaki 2'yi sadeleştirirsen 2 kalır. 2 kere 8 16'dır. 5 x 7 35'tir. Bu da sana direkt karşına cevabı çıkardım bak. Ne kadar kestirmelerden gördün mü? Cevabımız C seçeneği olacakmış sevgili gençler. Evet. Dikkat ettiyseniz son sorumuzu çözdük. Artık bir sonraki hafta yani haftaya sayma, permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık ve istatistik konularının her birini işleyeceğiz. Ee, yaklaşık olarak bakalım 23 sayfa kadar bir konu işleyeceğiz. Ve böylelikle haftaya TYT kampını bitireceğiz. AYT kampıyla alakalı açıklamaları daha sonra yapacağız. Ama ondan öncesinde şimdi bu TYT kampımızın bir de bir güzel tekrarı olacak. Böyle on numara beş yıldız sorularla güzel bir tekrar yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Duyan, duymayan kim varsa, duyanlar duymayanlara bildirsin. Çok güzel bir tekrar kampı yapacağız. O tekrar kampına, sen o tekrar kampına katılırken, o tekrar kampı devam ederken, e, ben de bu sırada hiç vakit kaybetmeden AYT kitabını biraz daha hızlandıracağım. Ve e, çok güzel bir ayeT kitabı, efsane bir Ayete kitabı gerçekten yani ben öğrenci olmak istedim yani o kitabı hazırlarken. Dedim ki ulan dedim yani şu kadar güzel yazdık. Ee, konuları bu kadar detaylı bir şekilde ele aldım. Çok da güzel sorular var. Yani hem sıra sende soruları hem ÖSYM'nin seveceği tarzda sorular olmak üzere. Bir de bunları gruplandırdım. Konu anlatım örnekleri o kadar fazla ve o kadar detaylı ki. Yani... Öğrenci olmak istiyorsun. Ben kitabı hazırlarken, kendim yazarken ulan dedim. Hani Benim zamanımda niye böyle şeyler yoktu dedim yani. Tamam. Yani dolayısıyla e, seni de bu konuda e, heveslendirmeye de çalışıyorum açıkçası. E, çünkü gerçekten eğer kaçırırsan bu ayete kampını efsane şeyler kaçırmış olursun. E, biliyorsun ki benim ayete konu anlatımlarım başka bir şeye benzemez. Evet, sonraki hafta görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.